Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkmış olan pekimi konuşacağız. Arkadaşlar bu pek'in diğer peklerden bir anlamı var. Bu pek çok daha böyle FPS boost bir pek. Bir de grafikleri falan aşırı. Iyi. Sıfırdan başladık. Şu anki haline size atacağım. Yani tam bitmedi daha. Size öyle söyleyeyim. Tam bittiği zaman zaten beni görürsünüz. Orada burada şurada. Bu pekle e, tanınmak istiyorum abi. Bildiğin tanınmak istiyorum. Bu pekle. Ve bunu Sky Wars'a girip deneyeceğim arkadaşlar. Neden diye sorarsanız çünkü Skywars'ta yumurta atınca hem blokları görürsünüz hem de e, nasıl bir e, pek olduğunu görürsünüz. Çok uğraştım. yani Bir şeyleri uyuşturdum. E, birbirlerine uydurdum. Kılıçlar sıfır yapımdır. E, bazı itsemler bazı peklerden alınmıştır. Size öyle söyleyeyim. Ama kılıçlar Oltalar falan sıfır yapın. Haydi başlayalım. Evet sevgili caslar. Başladık ve e, siz de görüyorsunuzdur. Bu arada e, neden böyle diye sorarsanız e, blok kırma efektlerini bir bir yerden çaldım. Ee, şurada da sandık bir de birisi geliyormuş şuradan var ya çıldırırım zaten blokları görüyorsunuz şöyle kendime ditledim diğer blokları başka peklerden çaldım ee, şöyle zırhımızı giyelim arkadaşlar ee, şeyimizi takalım bu arada altın elma niye normal diye sorarsanız e, bir sorun oluştu o yüzden normal yoksa normal değil yani altın elma Bakın Kendim editlerimi yaptım Ya birinci pekten çok çok daha güzel oldu diyebilirim hatta size birazdan bedvorsa girip. Bedwars'a girip market kısmını da göstereceğim. Market kısmı aşırı güzel. Bak sadece e, kılıç var mı? Kılıç var mı? Ha bak ateş topunu görüyorsunuz. Kendime diledim kendim yoktu. Blokları falan parlaştırdım. Şöyle zaten görüyorsunuz. Bunun başka bir e, hali vardı arkadaşlar. Ama ben o halini cidden çok beğenmedim. O yüzden size böyle Güzel halini atayım dedim Güzel halini atarsam daha güzel olur diye Düşündüm Evet şimdi şöyle Şu ortaya gidelim Blokları görüyorsunuz zaten Şöyle elmamızı yiyelim Setimiz yok Allah belanı Evet şimdi birisi görürse beni şöyle şu halimde ne yaparsın ölür bu şöyle köprü yumurtası adamları yavaşlatırız Ben lütfen birisi gelmesin Aa, Ateş toplumu almamışım Evet şimdi zırh yiyelim bu zırhımız iyi arkadaşlar zırhımız iyi o yüzden pek sorun etmiyorum düşecekti. Pek güzel olmuş mu? Bence ilk PK'ye göre bayağı güzel olmuş. Bayağı editlenmiş yani. Ben sevdim açıkçası. Kaç kaç kaç kaç. Oh, kaçmam gerek benim şu an. Çünkü beni Yok yok yok yok. Ateş topu atacaklar. Kılıçlar şu şekil. Ateş topu görüyorsunuz. Kendim yaptım bak. Hiçbir yerden çalmadım. Sıfır bir pek. E, Tabi iyi e tems e, yani şu görünüm kısmı çalınmış olabilir. Ama siz şey yapmayın. Oh uzamda biri var. hiç canım gitmedi lan çok acayip ooooooooooo neler buldum al prozunu ssssit abi giy şunu gi set güçlensin en azından kaç kaç kaç kaç kaç, kaç. evet ç Evet arkadaşlar sizlere söz verdiğim gibi şeye de girdim. Bu arada oyuna yeni güncellemeler gelmiş. Zaten görüyorsunuz yeni haritalar. Bence Crafterize ileride pixeli geçecek abi. Ya da Cubecraft gibi bir şey olacak. Evet şöyle saat yapalım. Yalnız şu marketin uzakta olması beni azıcık üzdü. Oha, yanımdaki şey oğlum burası şey gibi olmuş. Bildiğin Hypixel'in böyle düz mapleri gibi olmuş. Arkadaşlar büyük bir like gelirse yani büyük bir like sayısı ben de yüksek pikselde video çekerim belki Abi bebebe, çıbu çıbu çıbu çıbu. Market yakın da değil ya, o çok sorun. Ya tam kırılacak yemin ediyorum. A turkaz oyundan çıkmış. Ha zaten alışveriş kısmını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Acayip güzel bir alışveriş verici kısmı var. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelirse ben de böyle pekler çıkartmayı devam ederim tabii ki. Aa. Ben bay, Aa, kılıcım vardı, kılıç aldım. Neyse. Şuraya yetişir lan aslında. Ateş topu klas. Ah! <gülüyor> oh. Yalnız benim blom yok. <gülüyor> Burada kaldım. Ah! Oh. Beni buradan kurtarana o oh. tuz iki altın. Of ya, Aa, bu takım ne? Mavi. Abi mapler falan yeni güncellenme baya iyi. Yani pekin üstüne bir de bu güncellenin güncellemenin gelmesi acayip iyi olmuş. Neyse arkadaşlar bana makro demeyin. Bakın kendi elimle down, cps yapıyorum. Hadi bay bay. Öptüm.